Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz ısıtmalı ceketi inceliyoruz. Arkadaşlar yanımda Cengiz abi var. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Burada neler dönüyor, neler bitiyor onu bir anlayalım. Cengiz abi olayımız nedir? Şimdi ben çok üşüyen biriyim ve bunu nasıl çözebilirim diye düşünürken böyle bir ürün tasarladık. Dilerseniz size bu ürünün hakkında nasıl çalıştığını artılarıyla eksileriyle beraber inceleyelim. Tamamdır. Fiber karbon liflerle yapılmış ısıtma petleri düşünün. Bunların iki tanesi 16 santime 12 santim. Diğer dört tanesi 10 santime 10 santim olmak üzere toplamda 784 santimetre karelik bir ısı alanı oluşturuyor. Kablolar aracılığıyla bir merkezde toplanıyor, bir buton koyuyoruz. Bu düğme sayesinde kullanıcı ısı seviyesini ayarlayabiliyor. Bu buton kısmında başka bir kablo çıkıyor ve bu da direkt olarak bataryaya doğru sistemin çalışacağı yere doğru bir bağlantı sağlıyor. Eğer kullanıcı isterse düşük seviyede ısı ile daha uzun sürede ürünlerimizi kullanabilmektedir. Şunu sorayım ben sana abi, bu ürünün özellikleri neler ve kullanım alanları neler olabilir? Abi mesela soğuk bir ortamdasın. Balığa gittin ya da balıkla ilgileniyorsun, Hı -hı. outdoorla ilgileniyorsun, dağcılık sporlarla ilgileniyorsun aynen, aynen. ya da sen ve ben abi dışarıda aynen, bizim aynen. gibi insanların böyle bir ürüne ihtiyacı var diye düşündük Kesinlikle. ve böyle bir ürün tasarladık. Bizim hedef amacımız ürünlerimizi asker abilerimiz, kardeşlerimiz, polis abilerimiz, kardeşlerimize giydirebilmek. Hı -hı. Ve bundan herhangi bir ticari beklentimiz yok. Takipçilerimizin merak edeceği bir konu vardır, bu işe girerken, yani gir ne kadar para harcadı. Abi merak şimdi ediyorum. biz bu işe girerken yaklaşık 300 bin lira bir para harcadık. Daha da harcamaya devam ediyoruz ceket tamam hani bir konfeksiyon atölyesinde dikilebilir ama evet. bir de bunun teknoloji kısım var evet. bunun de bir ekip lazım. Kaç kişilik evet. bir ekip çalışıyor sizde? Yaklaşık 16 kişilik bir ekibimiz var. Hı. Benim dışımdaki kısımları tamamen ürünün imalatına yönelik. Hı. Ben bunun organizasyon, Hı. yönetim ve arge çalışmalarının başlamasından sorumluyum. Sana son bir sorun var abi. Bu üzerindeki yelek için %100 yer diyebilir miyiz? Son iki sorun var aslında. İkinci sorun da abi bunun patenti kimde? Biz bunun patentinin başvurusunu yaptık. İşlemleri devam ediyor. İkinci sorumsa ise bu ürünler yüzde yüz yerli değil lütfü. Nedeni de biz bu ürünleri yaparken içerisinde kullanmış olduğumuz bu batarya. Biz bunu burada kendimiz üretmiyoruz. Çin'den alıyoruz hı hı. ve bunu Çin'den almayı da hiç istemiyoruz. Aynı. Burada üreten ciddi firmalar varsa ya da teknolojisi buna elverişli firmalar varsa onlarla çalışmayı çok isteriz. Altta belirtilecek olan e-mail adresiyle bizde iletişime geçmeleri bizi çok sevindir. Bu ceketler için sıraya giren ülkeler var. Bunu belirtelim. Kaç ülke sırada abi? 17 firmadan bizden ürün talebinde bulunuyorlar. Kanada'dan Danimarka'dan, Rusya'dan, hı. Norveç'ten, Almanya'dan, Avusturya'dan, Avustralya'dan. Yani dünyanın dört bir Gürcistan'dan aslında. kesinlikle benim beklentimin çok üstünde bir hı hı. talep oldu. Biz hem takipçilerimiz adına hem de kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Takipçilerimizde hani böyle bir şeyler üretmek isteyen, kafası çalışan zehir gibi arkadaşlarımız var. Onlara kesinlikle. tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Pek çok eleştiri alabilirler, bu tutmaz olmaz diyebilirler. Hı hı. Kesinlikle projelerinden vazgeçmesinler. Hı hı. O zaman videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Cengiz abimin size bir sorusu varmış. Evet. Arkadaşlar ben bu kanalda pek çok kez anket çalışmaları gördüm ve ben de bu anket çalışmalarına katılmak istiyorum. Buyur abi. Acaba ürünümüzü beğeniyor musunuz? Anket çalışmalarımıza katılırsanız şuraya, çok sevinirim. Şuraya anketi koyduk arkadaşlar. Aynen öyle. Cengiz abi de yorumlara bakacak arkadaşlar. Ceketle ilgili kafanıza takılan her şeyi aşağı yorum olarak ya da fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.